Selamun Aleyküm Sevgili Kardeşlerim İstanbul'dan kalktım sadece şu arkamda görmüş olduğunuz Yunan Adası Midilli'ye Atalanmak, edilenmek için buraya geldim şimdi gerisin geri kalkıp İstanbul'a geri döneceğim Türk bayrağımızın önünde buradan bir e, Yunanistan'a bir çağrıda bulunmak istiyorum bir, e, Kendilerine diyorum ki Ey Yunanistan, Ey Avrupa, Ey kafir devletler Bizleri bölemeyeceksiniz, bizleri birliğimizi, dirliğimizi bozamayacaksınız Bu adalar zaten bizimdi, yine bizim olacak bize hiçbir şey yapamazsınız. Tamam mı? Bunu aklınıza sokun. Bize atarlanmaya, giderlenmeyi bırakın. Atara atar, gidere gider. Atarın kralını bizde görürsünüz. Bunu biliniz, herkes bilsin. Evet sevgili kardeşlerim, videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Allah vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı, dinimizi, imanımızı ve devlet büyüklerimizi korusun. Bizlere dil, birlik ve dillik nasip eylesin. Tüm iç ve dış miraklardan korusun inşallah. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ve bilmem şeyler yapmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.